Selam boğa arkadaşlarım. Nasılsınız? Ben Şengül Şengül Sihirli Falları kanalına hoş geldiniz sevgili boğalar. Şimdi sizler için 2020 yılının genel açılımını yapacağım sevgili boğa arkadaşlarım. Şöyle öncesinde tabii ki açılımıma geçmeden öncesinde o kanalımında yüklemelerini yaptım sevgili arkadaşlar. Çay Fala, Aşk hayatınız kanalıma aboneliği bekliyorum. Tabi bilmeyen arkadaşlar var. Sevgili arkadaşlar buraya da bekliyorum. Benim olduğum her yere sizleri bekliyorum sevgili güçlü boğalarım benim güzel insanlar dostluğu kuvvetli insanlar ah onlar sevdikleri zaman dostlukları çok kuvvetlidir onlara insan gibi insan olacaksın yamuk olmayacaksın valla ben kelimelerimi değiştirmiyorum açık ve ne söylüyorum yamuk olmazsanız insan gibi insan olursanız karşısında sevgili boğa arkadaşlarımın baymayan hepsine söylüyorum ama yani hakikaten Onların üstüne dostluk, dost tanımam. O dereceyim yani. Çünkü en kuvvetli dostlarım benim güzel boğacıklarımdan çıkmıştır. Hala da aynı şekliyle devam etmektedir. Evet benim güçlü boğalarım sizleri falı Aşk Hayatınız kanalıma bekliyorum sevgili arkadaşlarım. Benim olduğum her yere bekliyorum. <gülüyor> Şengül nerede sizler orada olun. Tamam hadi bakalım. Ay çok güzel. Ferah, güzel, harika. Bir tane yol görülüyor ama tertemiz. Aman Allah'ım çok güzel. Şöyle bir bakalım. Tabi hep de şey yapmayalım. Tabi sıkıntılar da var. var. Değil mi? Dört dörtlük yaşantı yok. 12 ayın süreci bu sevgili boğacıklarım benim. Herkesin hayatı bir mi? Tabii ki de değil. Sizde de nazar var güzelim. Canlarım benim güzel kardeşlerim. <gülüyor> ok gibi fırlamış ama tabi bunu siz göremiyorsunuz. Yani... Güzel bir şey. O nazarın olması güzel bir şey. Bundan sonra söyleyeceğim zaten. Nazarın olmasını için güzel? Bal yapmayan arıya kim bakar? Meyve vermeyen ağaca kim taş atar? İşte bu. Nazar var mı? Bil ki doğru yoldasın. O kadar basit. Nazar olacak. Göz çekeceksiniz. Etkiniz altında kalacaklar. Bakanların içi gidecek. Bir de böyle bir süreç var. Sevgili bu arkadaşlarım sıkıntılı içinde olan yerden başlayalım. Hmm. Tamam kopuşlar yaşamışlar. Onlar diplerden kopmuşlar ama gelin görün ki sıkıntılarını bu nedir ya? Boğa ya boğa başı çıkmış. <gülüyor> boğa ya boğa başı çıkmış. Ah canlarım benim. Olabilir güzel, harika. Ona da geleceğiz. Çok kısa vadeli canlar. Ay boğa başının çıkması da aslında hani Şöyle söyleyeyim önce o boğa başından giriş yapayım ben böyle cinselliğe daha çok düşkün olacak benim sevgili özellikle de sıkıntı içinde olan boğa arkadaşlarım. Çünkü sıkıntının hemen yan tarafında çıkmış. Şimdi maddi manevi vesaire veya evde huzurumuz yok örneğin sıkıntı var değil mi? Sıkıntıdayım ben. Sıkıntıdayım evde herkese sataşıyorum veya herkes bana sataşıyor. Ben de ne yapıyorum örneğin ben erkek değilim de hani mesela yani canlar yanlış anlaşılmasın bu. Kafa dağıtmak için dışarıya atıyorum kendimi. İşte bu onu göstermektedir. Benden söylemesin. Boğa başı yani dışarıya sallanalım. Gidelim eğlenelim işleri. Ah benim canlarım. Bekliyorlar. Hmm. Özellikle de cinsiyeti çıkmış burada. Canlar sevgili arkadaşlarım adında I harfi olan, Y harfi olan sevgili boğa arkadaşım. Ah ah ah. Bir harf daha var ama tam olarak göremiyorum onu. Onun ne olduğunu anlayamadım. Bir de K harfindeki arkadaşlarımız T harfindeki sevgili Boğa Burcu arkadaşlarımın beyleri tabii ki bu sıkıntının içinde nasıl kaybolmuş? Nasıl kaybolmuş? Aman Allah'ım. Hmm. Boğa başının olduğu yere doğru Neyse Ben onu fazla kurcalamayacağım. Hadi öyle olsun bırakın bırakın fazla kurcalamayalım baya bir sıkıntı görülüyor nedir bu sıkıntı ama şöyle de bir şey var sevgili bey kardeşim güzel insan bu harflerdeki bey kardeşlerime söyledim çünkü cinsiyetiniz de çıkmış ben de bunu söylemek durumundayım burada da çok güzel bir şey çıktı onu da söyleyince böyle içiniz hep de kararmasın şimdi burada da bir topluluk var bakın tıpkı burada olduğu gibi benim bey kardeşim sıkıntının çoğuna sırt dönmüşsün bir miktar sıkıntın var. Yani tabiri caizse bize şöyle derler. Kabası gitti derler. Anlatabiliyor muyum? Yığıntı var burada. Kabayı attım gitti. Ama burada izi var. Hala bir şeyler var. Önünüzde çok ince bir tabaka kalmış. Bey kardeşlerim. Bu harfteki arkadaşlarım 2020 yılı içerisinde kredi çekmişsinizdir. Mutlaka öyle bir şey zaten bu. Bundan dolayı da borç, harç, evde, aile içi sıkıntılar Merak etmeyin başınız aydınlanmış sadece boyun altı hala karanlığın içinde sıkıntının çoğunu atmışsınız bey kardeşlerim atacaksınız daha doğrusu yılın yarısından sonrasında biraz böyle feraha doğru gideceksin ince bir tabaka kalmış hiç merak etmeyin onu da atacaksınız Evet gelelim iş hayatınıza iş hayatını aşağıda çıkmış sevgili arkadaşlar hemen iyi harfi Kendini gösteriyor. Yalnız i harfinin hmm, üstü kapalı. Üstü kapalı. Yan tarafta da 1, 2, 3, 4, 4. Bunu ne yapıyoruz? Yüzdelere böleceğiz. Şimdi bu iş hayatı denilince baylar bayanlar hepinizi kastediyor. Bu Onu da söyleyeyim. Yani az önceki bey kardeşimizde tamamını koyduk. Onu anlattık. Şimdi burada iş hayatı denilince bay ve bayan hepinize hitap ediyorum. Sizin i harfiniz bakın güzel. Aslında ben bir kağıda yazacağım onu yapacağım işaretini öyle göstereceğim size bir türlü de gelmiyor aklıma böyle oturuveriyorum başına neyse dik bir vaziyette bu nedir sizin kariyeriniz iş hayatınız iyi gidiyor ama burada iyi gitmiyor dik bir vaziyette gelin görün ki nasıl göstereceğim dip kısımda bir karanlığı dökmüşler üstüne bir karanlık çökmüş aman Allah'ım. Yan tarafında da dört arkadaşım bay bayan karışık tepe taklak olmuş. İş hayatınızda dolandırma olayları, kredi olayları, gel kefil ol olayları, gel ortak iş yapalım olayları. Bundan dolayı iş hayatınızda yüzde kırkınızda sıkıntılar çıkmış. Sevgili bu arkadaşlarım kızmayın bana bunları söylemek durumundayım. Hemen şu kısımda alt kısımda. Tepe taklaksınız, tepe aşağıyasınız. Tam böyle işleriniz, kariyeriniz iyi giderken araya şeytanlar giriyor. Hatta bununla alakalı üzülerek belirtmek durumundayım. Mahkeme durumları da görülüyor burada. Yüzde kırkınızda yani yüz burcunun kırkında böyle bir durum söz konusu. Aman aman aman dikkatli olalım. Öyle herkese itibar etmeyelim. Ama size şunu söyleyeyim. Sevgili arkadaşlar bir şekilde sabırla, ne yapacaksınız yapacaksınız onların üstesinden gelmeyi sizler başaracaksınız hiç merak etmeyin siz kazanacaksınız canlar siz kazanacaksınız çünkü o sizi iş hayatında sıkıntıya sokanlar nazarla bağlantılı bakın çizgiyi görün çizgi nazarın çizgisi bir tane sonra da yani işinizde kariyerinizde gözleri var bu insanların. Tamam. Benden söylemesi. Dikkatli olun. Öyle her yolunuza çıkanla ortak anlaşmalar yapmayın. İtibar etmeyin. Sevgili bu arkadaşlarım. Sizler ben söylüyorum yani bakın. Akıllı davranırsanız, uyanık olursanız hemen yan tarafındaki yolu görün. Tertemiz. Tertemiz. Al al yolu görün ya. Görün yolu. Tertemiz. Şöyle çeviriyoruz. Ve olup biten rezalet şu dip kısımda. Yazık. Ve nazara bağlı. Gördünüz mü? Gözleri var çünkü. Kariyerinizde gözleri var. İşlerinizde gözleri var. Ne diyeyim? Bunlara dikkatli olun. Bu konuda dikkatli olun. Aşk hayatınıza gelince aşk hayatınız fena sayılmaz. Şimdi fena sayılmaz derken o ne demek? Öyle şengül dersiniz. Şöyle söyleyeyim. Yine aynı. Yüzde kırkınızda da sıkıntı çıkmış. Bu yüzde kırkınızın yirmisi... Evlilerde 40'ın 20'si evli 20'si de sevgili genelinde sevgili sevgili boğa burcunun sevgilileri o da neden araya 3. şahıslar giriyor araya 3. şahısların girmesi sonucu 20 sevgili 20 evli çifte sıkıntılar meydana geliyor burada ayrılık görülmüyor sıkıntı meydana geliyor ama şöyle bir şey söyleyeyim ben size yine yıl bitmeden 2020 yılı bitmeden olayı düzelteceksiniz. Sevgili arkadaşlarım, ayrılık görülmüyor. Hadi iyisiniz. O da güzel. Aslında hiç itibar etmesek iyi ya öyle şeylere. Sıkıntıyı sokmasa hanenin içine. Eksler, sizler de iyisiniz. Fena değil. Bazılarınız karşı ekslerinize sırt dönecek. Bazılarınız hadi eyvallah diyecek. Tamam kabul ediyorum diyecek. Karşı taraf da sizi istiyor. Siz de karşı tarafı istiyorsunuz. Daha çok burada Platonikler şöyle çıkmışlar. Platonikler 2020 yılı içerisinde Boğa burcunun platonikleri karşı tarafı kaybetme korkusu yaşayacaklar. Koşacaksın, peşinden koşacaksın platoninin. Onun ne bileyim, onun peşinden koşacaksın. Böyle bir şey çıkmış burada. Aslında ne bileyim, bana biraz ters bir durum ama yine de siz bilirsiniz. Bekarlar, şimdi ilk 6 ay Boğa burcunun bekarları ilk 6 ay kendinizi aşk hayatından ilişkilerden vesaire mahrum hissedeceksin niye benim kısmetim yok niye şöyle bir benim yoluma çıkmıyor falan filan gibi 6. ay Haziran örneğin geldik mi yaza eh bu böyle çekilmez diyeceksiniz başlayacaksın plan proje yapmaya acaba ben nereye tatile gitsem Acaba şu tarafta daha çok mu kısmet yoluma çıkar gibi böyle bir şeyler de çıkmış sizlerde o da çok güzel tabii ki ne demişler arayan bulur değil mi canlar hadi bakalım sizin de yolunuz açık olsun beklentilerim ne olacak benim Şengül derseniz sevgili arkadaşlarım çok güzel beklentileriniz karşılanacak değişimler geliyor çünkü bakın pırıltılar geliyor merak etmeyin sevgili burcu arkadaşlarım güçlü insanlar değişimler geliyor Beklentileriniz yavaş yavaş kendini gösterecek hiç merak etmeyin 2020 yılı içerisinde ya seveceksin ya nefret duyacaksın sanırım koç burcundan hemen sonra geçtim size koçta da çıktı aynısı duygu olarak ya çok seveceksin ya çok nefret edeceksin böyle de bir şey çıkmış ya tam ya hiç yarısı yok bu işin dediğim gibi 3 insandan birinde Kayıp vaziyetleri, dargınlık, kavga, gürültü, kırgınlık bir vaziyeti var. Yani genel olarak çoğunluğu süper çıkmış. Sağlık süper, fena değil. Nerenizden kuşkulanırsanız, nerenizden rahatsızlık duyarsanız hiç durmuyorsunuz. Burada o da çıkmış sevgili arkadaşlarım. Hastane hastane, doktor doktor gezeceksiniz, çarenize bakıyorsunuz. Aylık maddi bütçeniz fena değil, o da süper çıkmış. Yine bir kişi de hafiften bir sıkıntı durumları var. Hafiften o da alışverişin ipin ucunu kaçırıyor. Bazı arkadaşlarım tutamıyorlar kendilerini. Ondan dolayı onun dışında genel anlamda hakikaten süpersiniz sevgili Boğa arkadaşlarım. Hiç merak etmeyin değişimle de gelecek, güzellikle de gelecek barışlarınız da var. Kişiye göre barışlarınız var. Tertemiz haberler alacaksınız. Ardından da temiz yere doğru benim sevgili Boğa burcu arkadaşlarım gidecekler. Hiç sıkıntı etmeyin bakın. Tek yolunuz var. O tek yol hepinize ait. Çevresi de tertemiz. Kendisi de tertemiz. Bitti o kadar. Şimdi gelelim buraya. Ah benim sevgili boğa arkadaşım. Bu şanstan neyin nesi? Şimdi peçeteyle tutacağım. Çünkü düşmesin aşağıya. Nasıl göstereceğim bilmiyorum. Bu, bu yığıntı neyin nesi sevgili arkadaşlarım? Burada bir yığıntı var. Bakın, lütfen bilmiyorum piyano aldınız mı? Çünkü ben bunu bu çektiğimi Ocak ayında yayınlayacağım sevgili arkadaşlarım. Aralıkta değil. Ocak ayında yayınlayacağım için bilet aldınız mı sevgili arkadaşlarım? Almıyor, almanızdınız mı bilmiyorum. Tabi yayınladıktan sonra gerçeği bunun bir şeyi kalmıyor. Öncesinde almanız lazım. Bakın burada bir şey var. bayağı bir şans var sizde. Tabii şunu da söyleyeyim hani piyango dediğinizde taş çaplası 4 kişiye çıkıyor büyük ikramiye diğerleri küçük çaplı olsun fark etmez keşke çıksa ama size bir şeyler gelecek 12 aylıktır sevgili arkadaşlarım miras hiç beklemediğiniz yerden bir şeyler zengin bir kısmet neden olmasın veya diğer şans oyunlarından bakın sizlere bir şeyler gelecek. Benim sevgili boa arkadaşlarım lütfen toplu halde geliyor bakın toplu halde gelecek biraz şekil çıksın diye hmm, çok güzel ne kadar ben onu aşağı indirsem de sevgili arkadaşlar kaderinizdeki şey asla değişmeyecektir toplu şeyin üstünde balığınızı görün peçete daha iyi Dökülmüyor. böyle bunu daha iyi buldum toplunun üstünde Balığınızı görün sevgili Boğa Burcu'nun güçlüleri. Buyurun görün sevgili arkadaşlarım ve nereden nereye tekrar balığınızı görün. Kuyruğunu görüyorsunuz değil mi? Nereden nereye? Şu kısım bizim ya buramızdır ya evimizdir, özelimiz. Diğer kısım ise dışarıdan gelecek etkidir hayatımıza iyi ya da kötü. Balığı görün bakın nereden nereye balığı görün sevgili Boğa arkadaşım. Gördün mü? Gördün. Balık nereye bağlı? Buradaki toplu vaziyete bağlı. Çift çift şanslarınız gelecek. İç kısımda da ağacınız da belirdi. Üstelik iki tane ağaç. 2 tane ağacınız var. Buyurun. Bir de balığınız. Tekrarında hane içine de tabii şu görmüş olduğunuz büyük balık parçalanıyor. Düşünün tek bir insana değil bu. Sizin payınıza düşen işte bu. Bu balık. Buyurun. Ardından da ağaçlarınızı görün. Murat daha ne olsun söylemiştim sizlere değişimler gelecek Beklentilerinizde değişimler var Beklentilerinizi karşılayacaksınız 2020 yılında sevgili boğa arkadaşlarım Harika çıkmış çok güzel çıkmış Adında C harfi olan arkadaşlarım yine F harfi tekrar çıkmış Ya bu boğa burcundaki F harfi olan arkadaşlarımız daha bir şanslılar sanırım Hemen balıkla bağlantılı çıkmışlar T harfi N harfi olanlar bir de A harfi olanlar sevgili arkadaşlarım sizler daha bir şanslı görülüyorsunuz balıklara çok yakınsınız K harfi olanlar da aynı şekliyle aman Allah'ım hadi bakalım murada doğru gideceksiniz hemen altında da 7 sayısı çıkmış barışlar ya yok böyle bir şey resmen çocuklarınızı hoplatıyorsunuz yukarıya bu demek değildir ki sadece o harfler şanslı onlar daha ön planda bu yanlış anlaşılmasın sevgili arkadaşlarım. Hepiniz içinde dahil. Herkese bu balıktan lokmalar var haberiniz olsun. Gerçekten çok şanslı olacak sizler için. Çok beklentileriniz karşılanacak. 2020 yılında çünkü sadece Ocak ayı için geçerli değil. Adında şey harfi olan arkadaşlarım. Sizler de biraz küçük çaplı olacak ama hiç merak etmeyin. Sizler de güzel Muradınızı alacaksınız T harfindekiler aynen hemen yan yana çıkmışsınız sevgili arkadaşlarım sizlerde muradınızı payınıza düşeni alacaksınız buradaki murat paylarından hadi bakalım çok güzel mükemmel çıktı sizinkiler size gelecek haberiniz olsun sadece biraz uyanık davranın dediğim gibi iş hayatında dolandırılmalar bakın biri şöyle bir şey var çok balıklarınız çok şanslarınız çıktı Bunlar size geldiği anda kişi aynı şeyi yapabilir sizlere. Sevgili buyurun ortak nokta anlaşmalarını gördünüz mü? Ne demiştim? Balıklar gelir gelmez olay değişebilir. Lütfen bunlara itibar etmiyorsunuz. Biraz dolandırma, düşürme, iflas ettirme gibi durumlar görülüyor. Akıllı olacaksınız. Hedefinizi belirleyeceksiniz. Zaferi kendiniz yapacaksınız. Kimseyi yanınıza takmayın sevgili bu arkadaşlarım ancak öyle mutluluğa erersiniz iş hayatında. Buyurun. iyi akıllandı bu, o akıllandı. Hadi bakalım. Çünkü kaybeder miyim korkusu yaşıyor. Tabii ki kaybedersin. Akıllı hareket etmezsen kaybediyorsun. Ondan sonra ne oluyor bak? Kaybediyorsun. Diyar diyar gezeceksin. Acaba ben nereden iş bulurum, nerede iş tuttururum diye. Buyurun bakın örnek bunlar. Sevgili arkadaşlarım, güveneceksin kendini, akıllı olacaksın, uyanık olacaksın. Yapacak bir şey yok kimseye itibar etmeyeceksin çünkü artık pardon ikisini birden çekiyorum bu kartımız korkudan söz eder ama bir de şöyle der sen zaten zafere ulaştın sevgili bu arkadaşım zafere ulaştın ama yine de bir korkun var neden ben bu güzelliği kaybeder miyim korkusu kartımız söyler zaten bunu kaybetmeyeceksin akıllı olursan tamam hadi bakalım bitişe gidebilirsin diyor bakın Bitişe gidebilirsin. Akıllı ol diyor. Korkuları bitireceksin. Tamam. Yardımlar göreceksiniz iş hayatınızda. Ah benim boğacıklarım. Yenileniyorsun bakın. Sıkıntıları bitireceksiniz. Yenileneceksin. Sevgili bu arkadaşım buyurun. Köklü. Kendiniz gibi becerikli kişileri kendinize çekeceksiniz. Çok güzel. Ardından işte bu. Gereken kişiyi tutacaksın gereksizlere sırtını dönüyorsun Çünkü kartların görüntüsü dahi bizlere bir şeyler anlatıyor ilişkilerinizde aşk hayatınızda buyurun çok fırsatlar yakalayacaksınız sevgili arkadaşlarım sevgili boğalar genel olarak söylüyorum 2020 yılında sağlıkta buyurun güçlü güçlü olacaksınız daha fazla açıp bozmayacağım çok güzel güçlü adımlar atmak isteyeceksiniz neden sağlığım bozulsun istemiyorum işi ne yapacaksınız rahatsızlığınız neredesin, nerenizdeyse nerenizden rahatsızsanız doktor doktor gezeceksiniz şifa aramaya çalışacaksınız ondan sonra dengeyi düzeltiyorsunuz bakın destek de göreceksiniz hem aileden hem kendinizden hem sevdiklerinizden bakın kendinize destek vereceksiniz sevgili burcu arkadaşlarım İşte bu şu an için mikrop bu mikroplara yan döneceksiniz Ondan sonra gidiyorsun diyor şanslı yere gideceksin kendinle barışacaksın kendinle uzlaşacaksın diyor 2020 yılında var mı kötü kart içinde hayır bitti akıllı olursan kaybetmezsin bitireceksin diyor bitti bu kadar basit sevgili arkadaşım ne diyor melek inan diyor boğa bunlara inan lütfen çünkü sıradaki size gelen bu. Sevgili arkadaşlar, İnancın kılıcının önünde hiçbir şey duramaz. İçindeki inanç yolunu açacakmış sevgili Boğa burcu arkadaşım. Güzel insan, güçlü insan, güçlü karakter. Ah benim boğacıklarım. Evet, sevgili bu arkadaşlarım, 2020 genel yorumunun sonuna geldik. Kapımanın öncesinde sevgili arkadaşlarım çayfalı aşk hayatınız kanalıma bekliyorum aboneliğe bekliyorum buraya bekliyorum benim oldum her yeri sizlere bekliyorum artık öyle diyeceğim <gülüyor> sevgili arkadaşlar bu açılımımızı sonlandırdık sürçeli ihsan ettim sağ ol. bazen dilimiz şöyle böyle diyebilir affınıza sığınıyorum olabilir her an her şey olabilir sevgili arkadaşlarım bir sonraki açılımlarımda tekrar görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun hoşçakalın sizleri seviyorum sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. O da öpüyorum benim güçlü boğacıklarımı. Hadi bay. Hayırlı seneler.